Herkese merhaba güzel canlar, değerli dostlar ben Cem Kervan. Bu hafta haka Edelim ibadet adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Minnetarlığın önemini anlatıyor. İsa Kudüs'e doğru yoluna devam ederken Samiriye ile Celile arasındaki sınıra geldi. Oradaki köylerden birine girdiğinde cüzdanlı on adam İsa'dan belli bir mesafede ayakta durdu. İsa Sultanımız bize merhamet göster diye seslendiler. İsa onlara baktı. Gidin imamlara görünün dedi. Ee, bilen bilir eskiden yani Hazreti Musa, Hazreti Harun'dan o zamana kadar devam eden bir imam soyu vardı. Harun'dan gelen bir soy. E, Seyit gibi yani e, Levililer. Yani Levi ocağından e, gelen, daha doğrusu e, Hazreti Harun'un soyundan gelen insanlardı bunlar. Sonra anlatırım onu da o zamanlarda cüzamdan kurtulmuş insan imama görünüyordu. İmam bakıyor, he bu adam gerçekten cüzamdan kurtulmuştur, tekrar topluma girebiliyor. E, İsa gidin imamları görünün dedi. Daha yolda imamlara giderken şifa bulu verdiler. İçlerinden biri şifa bulduğunu görünce, Hakka şükrede şükredi İsa'ya geri geldi. İsa'nın ayaklarına kapanıp, ona şükranlarını sundu ki, bu adam Samiri'ydi. Samiri halkı biliyorsunuz, Yahudilerin nefret ettiği bir halktı. Ee, İsa, ben on adama şifa vermedim mi? Hani diğer dokuzu? Hakka şükretmek için bu elin yabancısından başka geri gelen hiç mi yok? Dedi, İniliyor yani bakın. Bu adam aslında Yahudi değil. Siz hani e, Yahudiler Allah'a yakındır. İşte Samiriler kötü insanlardır diyorsunuz ya. Ama işte bu adam Samiri. E, sonra İsa adama dönüp, tamam ayağa kalk sen gidebilirsin. İmanın seni kurtardı dedi. Ve buna göre haka edelim ibadet adlı bir deyiş yazdım. Hep şükretmek lazım, hamd etmek lazım, sevinmek lazım, haka ibadet etmek lazım. Evet, paylaşıyorum. Yalvardı bu cızamlılar Hakay edelim ibadet Yalvardı bu cızamlılar Hakay edelim ibadet İsa adamları gördü İmama görünün dedi Gidin siz diye söyledi Hakka edelim ibadet Gidin siz diye söyledi Şifa buldular tam. Biri döndü içlerinden. Hak edelim ibadet. Biri döndü içlerinden. Hak edelim ibadet. adam Allah'a şükretti, yüksek sesle de hamd etti Bu adam Samiri'ydi, hakka edelim ibadet Bu adam Samiri'ydi, hakka edelim ibadet Dokuz şifa bulan Yok mu başka geri gelen Hakka edelim ibadet Yok mu başka geri gelen Hakka edelim ibadet ım biz iyileştik kötüydük insan ileştik taş kalplidik insanlaştık Haka edelim ibadet taş kalplidik insanlaştık Haka edelim ibadet Haka edelim ibadet Haka edelim ibadet Hakka edelim ibadet Çünkü kötüydük insanileştik, insanlaştık Taş kalpliydik ama iyileştik, insanlaştık Evet beğendiyseniz lütfen Beğendim diye işaretleyin Abone olun, yorum yazın Başka canlarla da paylaşın Ve haftaya yine görüşmek üzere Sevgi de kalın, ibadet de kalın Barışta kalın, esen kalın, kardeşlikte kalın, hoşça kalın.